Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar Şubat 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz sevgili kovalar Öncelikle ayın genel başlıklarına bir göz atalım Aslan burcunda Dolunay meydana gelecek balık burcunda yeni ay var Venüs ve Neptün balık burcunda birleşiyor bu ay Merkür 11'inden sonra kova burcuna geçecek ve Mars ay boyunca ikizler burcunda ilerliyor Evet şimdi detaylara bakalım Şubat ayı size neler getiriyor sevgili kovalar Ocak sonunda burcunuzda bir yeni ay doğdu biliyorsunuz bu etkiler hayatımıza yenilikler getirdi getirmeye de devam ediyor 5 Şubat'ta Aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek ki bu dolunay sizin için çok önemli yılın önemli bir dönemi Güneş sizin burcunuzda 19 Şubat'a kadar Dolayısıyla bu dolunay hayatınızda önemli farkındalıklar getiren dönüştüren bazı amaçlarınıza size ulaştıran belirgin etkileri olan bir dolunay e, ilişkilerinizi daha fazla mercek tutuyor Aslında burada bir aydınlanma getiriyor bir farkındalık getiriyor her türlü ilişki dinamiğinizde eş partner ilişkilerinizde işbirlikleri ortaklıkla ilgili beklentilerinizde ya da evlilikle ilgili konularınızda bu dolunay artık bir karar verme süreci bir tamamlanma dönemi bir dönüşüm dönemi Aslında bunlar geçtiğimiz ay başlamış konular olabilir geçtiğimiz Temmuz Ağustos aylarında başlamış bazı konular olabilir süreçte beklediğiniz ya da emek harcadığınız işlerle ilgili de olabilir şimdi bir sonuç alma dönemindesiniz birçok kova Aslında önemli ölçüde etkileniyor lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 16 derece ve yakınlarında ise ve doğum gününüz özellikle 1-12 Şubat arası ise bu dolunayın sizin için çok daha güçlü tesirler getireceğini söyleyebiliriz. Evlilik kararları, ortaklıklar, süregelen ilişkilerinizde belki önemli bir dönüm noktasında olabilirsiniz. Yani bu eşinizle, partnerinizle bir karar vermeniz, başka bir yola çıkmanız da olabilir. Evet, Uranüs etkisi de var bu dolunayda. Süre, dolayısıyla değişimleri Hani ayrılmaları, kopmaları da tetikleyebilir. Yani bir ilişkinin bitmesi ya da başka bir alana doğru yönelmesi mümkündür. Ve bunlar sizin kariyerinizi de bir şekilde etkileyebilir. Ev yaşam düzeninizi de etkileyebilir. Çalışma hayatınızı da bir şekilde şekillendirebilir. Toplumdaki statünüzde, duruşunuzda, medeni durumunuzda da önemli etkiler getirebilir. Sevgili kovalar, Dolunay'ın tesirleri Ay başından itibaren ayın ortalarına kadar olan süreçte güçlü bir şekilde devam edecek. Evet Şubat ayı hızlı bir ay. Değiştirici bir ay. Birkaç aydır retro gezegen tesirleri nedeniyle gerçekten zorlandık. Yani bir şeyleri düşündük ama yapamadık. Ertelendi, gecikmeler oldu, engeller oldu. Kararsızlıklar, belirsizlikler vardı. Ama bu ay öyle değil. Bir yani gezegenlerin hepsi ileri harekette ki bu az rastlanan bir durum. Dolayısıyla günlük hayatımız da hızlanacak. Düşüncelerimizi hayata geçirebileceğiz ve daha hızlı sonuçlara ilerleyebileceğiz. O yüzden doğru niyetler belirleyelim, doğru adımlar atalım. Çünkü eylemlerimizin sonuçları hızlı gelebilir. Evet Mars ay boyunca İkizler Burcu'nda. Dolayısıyla güzel bir Mars desteğimiz var burada hava elementinden olduğu için güzel bir Mars desteğimiz var. Yani özellikle zihinsel anlamda üretkeniz, kendimizi iyi ifade ediyoruz, bir toplantıda, görüşmede, bir ortam içerisinde, sosyal ortamlarda, arkadaş ortamlarında, iş ortamlarında konuşma, bilgi paylaşma, bir şeyi öğrenme, Öğretme, eğitim alma, yazma, çizme konularında iyi. Yani Mars'ın burada çok güçlü bir etkisi var ve ay boyunca devam ediyor. Sosyal hayatınızda da bu etkileyecek. Yani ikili ilişkiler ve romantik konularda da çok iyi kendinizi ifade edip başkalarını ikna edebilecek pozisyondasınız. Ayın 11'inden sonra Merkür de burcunuza geçiyor ki bu artık... Gerçekten sizin zihinsel yaratıcılığınızı, hızınızı çok arttıracak. Yani her türlü bir, bir fikir üretme, bir düşünceyi üretme, bir şeyleri okuma, öğrenme, yazma, çizme buralarda çok hızlanıyorsunuz. Tabii ki bu görüşmeler, toplantılar olabilir, yazışmalar olabilir, seyahatler, ulaşımla ilgili hareketlilik. Hayatınızda bunlar çok ön planda. Dolayısıyla Şubat ayı sizin için belki de bu yılın, en hızlı ve en verimli aylarından birisi ve sonuca çok odaklısınız ve hızlı sonuçlarda alabileceğiniz bir ay. Tüm bunları değerlendirin. Venüs ay boyunca ayın 20'sine kadar balık burcunda olacak. Ve 14, 15, 16 Şubat. Burada Venüs'ün, Neptün'ün kavuşumunu görüyoruz. Para evinizde. Şimdi burada da enteresan bir Venüs desteği var. İdealize ettiğiniz bir şey, hayal ettiğiniz bir şeyi alma. Yani bir şeye sahip olma gibi bir etkiniz var. Aynı zamanda tabii ki kazanç evidir burası. Yani bir değer ürettiniz, para bekliyoruz, paranızı idealize ettiğiniz, belki hayal ettiğiniz bir parayı bulma, buna kavuşma gibi bir etki var. Çok tabii ki aşırı romantik, çok hayalci davranmayın. Orada Neptün zaman zaman biraz sisli, puslu, belirsiz bir etki çıkarır. Ama diğer tüm gezegenlerin pozisyonlarının olumlu olması, güçlü destekler almanız, işte Merkür'den, Mars'tan, Olumlu destekler almanız, buradaki pozisyonu aslında daha ulaşılabilir. İdeanize ettiğimiz bir şeyin daha kolay olabileceğini gösteriyor. Parasal konularda yardım almanız, yardımlaşma temalarının olması mümkün. Yaratıcılığınızı kullanmanız ve bunun sonuçlarını almanız mümkün. Burada hoş etkiler altındasınız. Güzel hediyeler de gelebilir, sizi mutlu edecek. Yani sizi sevindirecek bazı bu anlamda. Ee, sahiplenmeden bir şeylere sahip olma gibi bu durumda söz konusu olabilir ayın 19'unda artık Güneş burcunuzdan ayrılıyor Dolayısıyla bu ay doğan tüm kovalarında doğum günü kutluyorum doğum gününüz kutlu olsun gerçekten Güneş 19'una kadar burcunuzda olduğu için sizin için yılın en önemli bir dönemi ama 20'sinden sonra artık balık burcuna geçecek balık burcunda da bir yeni ay var ayın 20'sinde bir derece balık burcunda yine para evinizde doğuyor bu yeni ay Yine parasal kazançlarınızla ilgili e, size ait bir şeyleri değerlendirmek, üretmek, çoğaltmakla alakalı bir kapı da açabilir. E, i̇şle ilgili bir konuyu netleştirebilir. E, genel anlamda maddi güvenli güvencenizle ilgili beklentilerinizde fırsatlar verebilecek bir yeni ay doğuyor Tabii herkes aynı şekilde etkilenmiyor bu özellikle değişken burçlarımızı daha fazla etkilediği için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız özellikle bir derece ve yakınlarında balık başak ikizler ya da yay burçlarında gezegenleriniz var mı Eğer varsa bu yeni ay sizin için çok daha belirgin parayla ilgili gelirlerinizle ilgili iş durumunuzla ilgili alanlarda Yeni kapılar size açabilir ve ayın 20'sinde Venüs Koç burcuna geçecek. Jüpiter şans gezegenimiz zaten Koç burcunda biliyorsunuz. Jüpiter büyük şans, Venüs küçük şans, ikisi bir araya geliyorlar. Şubatın son günlerinde ve Martın ilk günlerinde bu etki devam edecek. Üçüncü evinizde Venüs Jüpiter kavuşumu kısmetli şanslı bir durum aslında ki herkes için belirli bazı farklı şanslar getirebilir bu. Çünkü güzel bir kavuşum, güzel bir açı bu. Venüs'te Jüpiter'in iki iyicili gezegeni birleşmesi, üçüncü evinizde olacak. Bu güzel bir seyahat, bir tatil, bir yolculuk getirebilir size. Bir anlaşma, sözleşme imza atmak, kontrat için iyi bir dönemdesiniz. Yani her türlü işbirlikleri, ortaklıklar için ya da özel ilişkilerinizde bunu değerlendirebilirsiniz. Eğitimle ilgili başarılar getirebilir size ya da çok güzel bir eğitim fırsatı getirebilir. Her türlü tasarım, promosyon, reklam, pazarlama, iletişim alanları, internet, sosyal medya üzerinde yapılacak girişimleriniz anlamında da yine çok güzel fırsatlarınız var kardeşler sizi sevindirebilir kardeşlerden keyifli haberler gelebilir ilişkileriniz daha sıcak daha paylaşımcı olabilir yakın ilişkiler ve komşulardan da şans alabilir sevgili kovalar güzel ve sağlıklı bir ay diliyorum.